Son videoda biz, kaler alanın gradyeni olarak bir vektör alanı bulduğumuzda veya büyük f'nin x'e göre kısmiisi isi çarpı i artı büyük f'nin y'ye göre kısmı isi çarpı j'yi aldığımızda bu gradyanın konservatif bir vektör alanı olduğunu gördük. Buna göre f, konservatif bir vektör alanıdır. Bir önceki videoda, kazanımımız f'nin iki nokta arasındaki çizgi integrali ile ilgiliydi. İki noktayı şimdi x ve y düzleminde göstereyim x eksenimiz, y eksenimiz, bu nokta ve şu nokta. Bu iki nokta arasında iki farklı iz olduğunu varsayalım. Birinci iz şöyle olsun, adına c1 diyelim ve şu yönde gitsin. c2 de şöyle olsun, ikisi de buradan başlayıp şuraya gidiyor. Önceki videoda çizgi integralinin izden bağımsız olduğunu öğrenmiştik, değil mi? Bu durumda, f iç çarpım dr'nin c1 üzerindeki çizgi integrali, f iç çarpım dr'nin c2 üzerindeki çizgi integraline eşit olacak. Eğer bir alan üzerinde bir potansiyel varsa, herhangi iki nokta arasındaki çizgi integrali izden bağımsız olur. Konservatif bir alanın özelliği budur. Şimdi, bir önceki videoda öğrendiklerimizi biraz daha genişletmek, biraz daha detaylandırmak istiyorum. Belki size bariz gelecek ama önemli bir özellikten bahsedeceğim. Bunu zaten yazmıştım. Şimdi şu denklemdeki terimlerin yerlerini değiştirebilirim. Evet, böyle yapalım. Şunu tekrardan yazıyorum. Şimdi, bunu iki taraftan çıkarırsam, c1 üzerindeki f iç çarpım dr'nin çizgi integrali eksi c 2 üzerindeki f iç çarpım dr'nin çizgi integrali eşittir 0. Şimdi bir önceki videodaki eşitliği alıp, şunu iki taraftan çıkardım. Birkaç video önce, vektör alanının çizgi integralinde iz yönünün önemli olduğunu öğrenmiştik. f iç çarpım dr'nin c 2 üzerindeki çizgi integralinin, eksi c 2 üzerindeki integralinin eksisine eşit olduğunu öğrenmiştik. Buradaki eksi 2, 2 ile aynı iz, ama ters yön anlamına geliyordu. Örneğin, eksi c2, c2 ile aynı iz oluyordu ama bu yön yerine şu yönde gidiyordum. Şimdi c2 oklarını yok sayın, buradan başlayın ve bu tarafa doğru gelin. Bu eksi c2. Veya eksiyi öteki tarafa alabiliriz. f iç çarpım dr'nin c2 üzerindeki çizgi integralinin eksilisi, f iç çarpım dr'nin ters yöndeki izi üzerindeki çizgi integraline eşittir. Burada sadece iki tarafa eksi 1 ile çarptım. Bu denklemde c2 izinin eksilisi var, şurada da var, o zaman bunu şunun yerine koyalım. Önce şu kısmı yazayım, c1 üzerindeki f iç çarpım dr'nin integrali eksi c2 üzerindeki çizgi integral yerine artı eksi c2 üzerindeki integral diyeceğim. Bu ikisinin aynı şey olduğunu gösterdik. Bu eğrinin negatifi veya bu iz üzerindeki çizgi integrali, ters yöndeki iz üzerindeki çizgi integrali ile aynı. O zaman, f'i çarpım dr'nin eksi c2 üzerindeki çizgi integrali sıfıra eşittir diyebiliriz. Burada ilginç bir şey bulduk. c1 ve eksi c2 izlerinin birleşimine bakalım. c1 buradan başlıyor, c1 şu noktada başlıyor. c1 eğrisi boyunca hareket edip bu noktaya ulaşıyoruz. Sonra arada eksi c2 yönüne, yönünde gidiyoruz. Eksi c2 de bu noktadan başlıyor ve orijinal noktaya geri dönüyoruz ve bu bir döngü oluşturur. Yani bu kapalı bir çizgi integrali olur. Bunları birleştirdiğinizde baştan yazabilirsiniz, bunun döngü olduğunu unutmayın. Bunu ters çevirerek, buradan başlayıp şuraya giderim ve c2'nin ters izinde geri dönerim. Yani bu kapalı bir çizgi integraline denktir. Kapalı bir iz üzerindeki integralle aynı şeydir. c1 eksi c2 izine kapalı iz diyebiliriz. c1 ve eksi c2'yi rastgele çizdiğim için vektör alanının bir skaler alanın gradyanı olduğu, konservatif olduğu, potansiyeli olduğu her iz için bu doğrudur diyebiliriz. Bunu f çarpım dr'nin c1 artı ters c2 üzerindeki integralleri olarak yazarım ve bu şunun farklı bir gösterimdir ve sıfıra eşittir. Bu videodan çıkarımımız budur ve buna bir doğal sonuç diyebiliriz. Bu sonucun ortaya çıkardığı bir başka sonuçtur. Bir alanda veya x e düzleminin tamamında bir vektör alan bir skaler alanın gradyanı varsa buna f'nin potansiyel fonksiyonu diyoruz. Genelde potansiyel vektör alanının negatifi olacak. Eğer skaler alanın gradyanı olan bir vektör alanımız varsa bu vektör alanının konservatif olduğunu söylüyoruz. Bunun geçerli olduğu alandaki her noktada, bir noktadan başka bir noktaya çizgi integrali izden bağımsız olur. Bunu bir önceki videodan çıkarmıştık. İzden bağımsızlığının bir sonucu olarak da, bir kapalı eğri integrali veya kapalı döngü üzerindeki vektör alanının çizgi integrali sıfıra eşit olacak. Bu videodan çıkarımımız şu vektör alanının konservatif veya izden bağımsız veya bir başka fonksiyonun gradiyanı olduğunu bildiğimiz takdirde, f iç çarpım dr'yi gördüğünüz zaman ve birisi bunun değerini bulmanızı isterse, hemen sıfıra eşit olduğunu söyleyebilirsiniz.